metre civarında. Ana kabir dediğimiz 3 metrelik kısım taşın ve tencerenin olduğu yerden ağaçların bitimine kadar devam ediyor. Yanındaki daha sonradan yapılan taş yığını aslında. Buradaki yağmur duaları hemen kabrin sol tarafında olan alanda yapılıyormuş. Birazcık da Ali Gazi'den bahsedeyim. Size aslında net bir bilgi yok Ali Gazi'nin hayatı hakkında. Sadece Bizans ve Anadolu Selçuklar arasında yapılan savaşlarda Çal ilçesi tarafında olan yani Ellez Gazi, Mahmut Gazi ile beraber savaştığı biliniyor. Ve burada şehit oldu. Ve şehit olduğu yerde biliyorsunuz Alperenler gömülüyor. Burada şehit olmuş ve buraya defnedilmiş. Daha sonra da aşağı köylüleri burada yağmur dualı için, dua yapmak için, başka niyetler için geliyorlar. Müzik Gayretin biz köyde muhabbet ederken şeyden bahsetti, genç çocukluğunda doğru değil mi? Evet, Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Çocukluğundaki anılarından bahsettik evet. Ali Gazi ile evet. alakalı. Biraz da seyircilerimiz için pek Tabii tabii, tabii ki. Ee, şimdi biz tam böyle 6-7 yaşlarındayken unutamadım bir anı anlatayım size. Ee, Nisan ayın son haftaları veya Mayıs ayının ilk haftası bu arada köylü buraya yağmur duasına gelir. Fakat yağmur duasına gelirken herkes burada bir şeyler yemesi için dua etmek için herkes gönlünden ne koparsa isteyen evindeki tavuğundan verir isteyen evindeki bulgurundan verir isteyen tereyağından verir burada harmanlanan bir keşkek adı verdiğimiz bir yemek yapılır. Kadınlar yemeği yapar yemek piştikten sonra dinlenirken duaya geçilir. Yalnız şu var özellikle Doğaya çıkarken Kadını erkeği mutlaka ceket tarzı bir şey giymek Mecburiyetinde Sebebi ise Bizim gördüğümüz Kadarıyla Atalarımızdan gördüğümüz kadarıyla dua yaparken bir bölümünü Elleri havaya açık Olduğu vakitte ceket normal giyilir Eller aşağıya olduğu vakitte Ceket komple ters çevrilir Giyilir Bildiğim Geldiğim bayağı ki o zamanlarda Ceketi ters giymeyenler olursa yağmurun az yağdığını gördüm. Fakat ceketi komple herkesin ters giydiğini gördüğümüzde de köye inmeden de damlanın düştüğünü bilirim. yani Böyle bir şeydir. Bu köyün böyle güzel bir adeti vardır. Her yıl genelde yapılır. Ama şu sıralar tabii teknoloji, teknoloji sebebiyle. <gülüyor> paranın Maalesef. daha çok önem kazanmasıyla. En son evet, ne zaman evet. yapıldı? Ee, 2000 dört falan olması lazım tamam. o da şey e, tabi hani hazır tavuk hazır hazır, hazır. hazır. Yani o eski <gülüyor> şeyler yok, yok. kalmadı gelenekler i̇şte hatta, kalmadı hatta hatta bu şey esnasında kadınlar genç kızlar buraya gelir bu ağaçlara dilek çaputu deriz Çapuk dilek bizi evet. bağlarlar ve e, o gün sabah erken iki tane üç tane görevli veya da köyün ağzası dedenin başındaki taşı alır Menderes'e ıslar, o orada bir gün ıslanır, ertesi gün gelirler koyarlar, maksat şudur. Taş ne kadar su emerse toprak o kadar su çeker ve o kadar yağmur yağar. Güzel ya yerindedir ya. yani, ha, onun için yaparlar. Ee, i̇şte böyle güzel bir adetimiz vardır. Eskiden, artık e, yok. <gülüyor> maalesef teknoloji böyle şeyleri götürüyor ama yaşatmak lazım.